Selamlar önüm arkadaşlar bugün sizle şey server açma videosu çekeceğiz bir arkadaşımızın isteği üzerine. Çekmemi istediğiniz istediğiniz videolar varsa Yorumun altına yazabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce setup dosyasına gireceğiz. İsmini değiştireceğiz. Bunu için Gibi yapabilirsiniz. Renk kodlarını da size vereceğim. Ama server .dosyasını vermeyeceğim çünkü özel bir dosya. Eğer 30 abone olursak o zaman vereceğim. Burada portumuz İsimimiz burada Bunları hiç ellemeyin. yani kendin nasıl port açıyorsanız ona göre ayarlayın bunları Bir arkadaşımız demiş Admin şifresini nasıl başkasına verebilirim? Başkası şey olabilir diye Admin olabilir diye kardeşim Admin şifresi bu oluyor bunu da istediğin gibi Ne istiyorsan değiştirebilirsin Yalnız bazen iyileri ya da i'leri kabul etmiyor Ona göre düzenlersen iyi olur Şimdi arkadaşlar ben böyle kafadan salladım Normalde benimkiler hep Düzenli. Şimdi ilk önce port açacağız Tabii ki de Geldi Hayır Arkadaşlar İlk önce cmd ye geliyordum. Bu önemli çünkü bu Ha değişiyor İsteyen varsa ip sabitlemeyi videosunda Videosunu da çekebilirim İsteyenler yorum Videonun altına yorum atabilir. Gmede'ye geliyoruz. Biraz yardım edersen arkadaşlar kral atmayın. Jomfik yazıyoruz enter'a basıyoruz. Benim alfa adresim hemen geliyor. Gördüm ben. İlk önce Uğur konuyor. Arkadaşlar evet, bu işten biraz yavaş daha evet arkadaşlar il此yle bağımla kadınızı condition Gitarımız geldim, 1600 ki, 168. Cemberden bakabilirsiniz ama hemen hemen aynidir yani. Ya sondaki iki bir iki, ya yani üç olur. öyle yani. Çok bir şey değişmez. Şimdi giriyoruz. Girdi. Burada kullanıcı adı benimki. Yani sabit. Wi-Fi'niz var ya indekler Ben listem. Onsuz Benim modemimiz AX'le. Ee, başka modemleri Olsaydı onunla da portlarımı yapardım ama ben de bir önem yok. Sadece bu demeyim Zaten benim portlarım açıldı Sadece ip adresini değiştireceğim <Gülüyor> Lazım olur demeyim ki duruyor Ara sıra kapatıp açıyorum DMZ'yi de ayarlayın Sırf bunun yüzünden ben kaç kere sildim portlarımı ama bir şey yanlış yaptım gibi geliyor şu an. Bakıyoruz. Tamam doğru. Evet arkadaşlar geliyor şu anda. Uygula dedik tamam. Şu anda serumımızı açabiliriz. Açıyorum. Hemen açılıyor. Bakın gördüğünüz gibi geldi şu an. Serumuz mesela şu anda aktif. Ben girmek istemiyorum çünkü benimki şey donuyor. Bilgisayarım çok ağır. IP adresini girerek giriyorsunuz gmd'den mesela bakın şuradaki 190 şeyli 190 268 1.10 olandaki siz kendiniz gireceksiniz e başkalarının girmesini istiyorsanız da şöyle yapacaksınız buraya geleceksiniz IP adresimi yazacaksınız geleydi Allah'ın ile IP adresimi yazacaksınız burada tıklayacaksınız IP adresim net gelecek Orada çıkıp ben göstermeyeceğim ip adresimi. Orada çıkan ip adresini kaçtaki kişiye vereceksiniz. Bir de açtığınız portu yani şunu 63392'yi vereceksiniz. Onlar giriş yapacak. Bir kardeşim istemişti bu videoyu benden. Ben de ona armağan ediyorum bu videoyu. Abone olmayı unutmayın. İstediğiniz video varsa yorumun altına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.